Soruda denklemi çözmemiz isteniyor. 3 artı karekök içinde 5x artı 6 eşittir 12. Bu tip problemleri çözerken köklü ifadeyi denklemin bir tarafında yalnız bırakmalısınız. Böylece her iki tarafın karesini alıp karekökten kurtarabilirsiniz. Ama burada çok dikkatli olun çünkü köklü ifadenin karesini alırken karıştırma ihtimaliniz yüksek. Negatif bir ifadenin ya da artı eksi bir ifadenin karekökünün karesini almıyorsunuz. Burada sadece pozitif bir ifadenin kare kökünün karesini alıyorsunuz. Buna göre cevabı bulduğumuzda kare kökünü alıp kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi çözmeyi deneyelim, neden bahsettiğimi göreceksiniz. Öncelikle ne yapalım, kök 5x artı 6'yı denklemin bir tarafında yalnız bırakalım. Yalnız bırakmak için de önce şu 3'ü yok etmeliyiz. 3'ü yok etmek için sol taraftan 3 çıkarırım. Ve tabii ki aynı işlemi sağ tarafa da uygulamamız gerekiyor, yoksa iki ifade birbirine eşittir diyemeyiz. Sol taraftaki ifade 5x artı 6'nın karekökü olarak kaldı ve bu eşittir 12 eksi 3, yani 9. Şimdi denklemin iki tarafının da karesini alabiliriz. 5x artı 6'nın karekökünün karesi ve 9'un karesi. Bunun karesini aldığınızda 5x artı 6 bulursunuz. 5x artı 6'nın kare kökünün karesi eşittir 5x artı 6 dedik. Ama aslında burada iki sonuç var çünkü kare kök içinde negatif 5x artı 6'nın karesi de aynı sonucu verecekti. Değil mi? İşte bu yüzden elde ettiğimiz cevaplar konusunda dikkatli davranmalıyız ve orijinal denklemi sağladıklarından emin olmalıyız. Sol tarafta 5x artı 6 elde ettik. Sağ tarafta ise 81 bulduk. Artık bu bildiğimiz doğrusal bir denklem. Şimdi x'li terimleri yalnız bırakalım. İki taraftan 6 çıkaralım. Sol tarafta 5x ve sağ tarafta 75 kaldı. Güzel, iki tarafta 5'e bölünür. Değil mi? 5'e bölelim. x eşittir 15. 5 çarpı 10 eşittir 50. 5 çarpı 5 eşittir 25. Bu da 75 eder. Yani x eşittir 15. Ama bunun orijinal denklemi sağlayıp sağlamadığına bir bakalım. Yani bu sonucun negatif karekök için değil, pozitif karekök için doğru olduğundan emin olmalıyız. O zaman orijinal denklemde yerine koyalım bakalım. 3 artı karekök 5 çarpı 15. Yani 75 artı 6. 5 çarpı 15'i aldım, çözümümüzü denkleme koydum. Bu da eşittir 12. 3 artı karekök 75 artı 6 eşittir 81. Bu da eşittir 12. 81'in karekökü artı 9'dur. Yani 3 artı 9, 12'ye eşit olmalı ki öyle. Yani cevabımıza gönül rahatlığıyla doğru diyebiliriz.